Bu enfeksiyonun kalıcı hasar bıraktığına ait henüz bir veri yok. Yine tabii problem henüz hastalığı geçirenlerin toplam sayısının ve süresinin büyük bir araştırma yapabilmek için yeterli olmaması. İlk andaki bulgulara bakarak kalıcı hasar olabilir şeklinde yapılan bir takım açıklamalar kesin bir doğruluk içermiyor. Birçok geçirenin belirtisiz geçirdiğini hatta ve hiçbir problem yaşamadan günlük hayatlarına devam ettiğini biliyoruz. Ya da çok hafif bir takım belirtilerle geçiriyorlar. Dolayısıyla bu noktada kalıcı bir hasar yapıyor demek için elde veri gözükmüyor.